Arkadaşlar dostlar benim Mircan bugün sizlerle beraber ee, soru cevap videosu ile karşınızdayım. Bugün abi yanımda Marius var. Onunla beraber soru cevap yapacağız. Ona bazı sorular soracağım. O da cevaplayacak. E, şimdi arkadaşlar şöyle ben bir arkadan susturmayı açayım. Eee abi. Efendim. Evet, videoya başlayalım abi. Tamam. Nasılsın abi ilk önce Onunla başlayalım. <gülüyor> İyi <İyiyim, sen> misin? Sen nasılsın? İyi ee, abi şimdi sana bazı sorular soracağım, cevaplayacaksın zaten. Hı hı. Cevaplamazsan öldürüyoruz. Evet, abi öldürüyorum yoksa. <gülüyor> tamam, abi tamam, başla bir soruyla. Tam başla. Zaten önceki videoda de deneme ayrı soruyu zaten sordum bir daha soracağım. Tamam sor. YouTube'a neden başladın abi? <gülüyor> <gülüyor> Bak trollemeden doğru doğru konuşacağım tamam. Şu an biricem çok trol modunda. <gülüyor> doğru abi. Ee... Bak ben böyle çeşitli bir sürü Minecraft youtuberlarına falan yazıyordum. İlk zamanlarda ben şey yapıyordum. İnternet internet yoktu böyle. Kendim e, tableti koyuyordum. Oyun oynuyordum tabletten. Telefonda sabitleyip video çekiyordum ben ilk başta. Öyle. Zengi, ondan fakir sonra... mı abi. Ne? Zengi fakir videolarımı. Hayır lan. Direkt böyle normal <gülüyor> oyun oynuyordum işte. Google Play'den oyun indiriyordum. Onu oynuyordum. Ee... Yani hiçbir amacı yoktu videoların. Bir başlığı falan filan hiçbir şey yoktu. Bir de sen ben rar böyle blog falan çekiyorduk kanala. Değil mi? Neye çekiyordun? <gülüyor> blog falan çekiyordun. Blog mu? Blog çekiyordun abi sen kanalına. Ha blog blog. Abi blog iki kere falan çektim o zamanlarda. Böyle bin abone falan yeni olduğum zamanlarda sanırım ama. Galiba. <gülüyor> abi o videoları peki e, silmeyi planlıyor musun yoksa? Hayır. Yani, kalsın mı? Oğlum onlar anı. <gülüyor> onlar kalacak, hep kalacak onlar ilk videom falan. Hem Benim normalde herkesten gizlediğim şu an bir tane kan kanalım var. Oy. Ee, evet bu kanalda o kanalda bulacağız. Çok, çok kritik videolar var. <gülüyor> o kanalda inşallah kimse bulmaz. <gülüyor> Biz bu videodan sonra ararız abi zaten o kanalı. Yok yok. Onu yani isteseniz de bulamazsınız. Şu anki nick mech yakın bir şey değil. Hem. Tamam ben ararım Belki bulmaya ben çalışıyorum. Belki ben bulurum. Evet abi o zaman öbür soruyu soruyorum. Eee... Tamam. Roblox abi seni kim başlattı? Hani sen yani Roblox videolarını falan çekiyorsun ya. Ee, yani buna kim başlattı? Benim, benim... Video çekmeye mi kim başlattı? Yani hem video çekmeye hem de Roblox'a. Şimdi Roblox'a benim eee... Baya bir... E, böyle 12 yıllık falan bir arkadaşım var benim Efe. E, o başlattı beni. Onunla birlikte oynuyorduk. Eee hatta şey oldu. O oyuna odaklanıyorum cevap veremiyorum. Eee... <gülüyor> Böyle bir tane de abiyle oynuyorduk, Yiğit abi miydi ee, tam hatırlamıyorum adını. Üçümüz oynuyorduk böyle, ilk oyunum sanırım World at Pizza olması lazım, ondan sonra World şey yok şeye girmiştim. Ee, Natural Disasters diye bir oyun vardı. Doğal afetler yerine evet. kuşuyorduk o an. 2. Aynen, 2 değil normal birini işte onu oynuyorduk biz. Zamanında onları oynuyorduk, o, o kadar yani onlarla başladım. Sonra dedim, ulan bu kadar şey yapıyoruz, eğleniyoruz falan niye bile çekmiyorum dedim, My, e, şeyde Minecraft diyorum. Eee, Roblox'ta. Bu. <gülüyor> Aynen, Roblox'ta. Ondan sonra video çekmeye başladım. O kadar. Şimdi abi, öbür soru, bu da benim bayağı merak ettiğim bir soru. E, Melik kardeşle falan ya da Emir Kaya'yla nasıl tanıştın? Şimdi ben 200 aboneydim, 200 aboneyken şey oldu, e, benim Davut diye bir şeyim var, İzleyicim var hala, şu an moderatörüm benim hatta şu an. O dedi ki bana, abi ben Melih'in Discord'undayım istersen bir konuşturayım. Mel o zamanlar 6.000-5.000 bin, bin abone falan. Dedi ki, ben de 250 abonem var. Dedi ki işte, kanka gel konuşturayım falan dedi. Şimdi is ismine gerek yok. Başka bir YouTuber'a daha söylemiştik, konuşmak istemiştik onunla. O bana do do dolandırıcı damgası vurmuştu. Ee, onunla bile çekmek istiyorum diye. Hmm. Ondan sonra, e, hatta şu an o kendisi şeyde Roblox videoları çekiyor hala. E, ondan sonra şey yaptı. Ben Meli'nin Discord'una gittim dedim ki ulan adam 6.000 abone koskoca 6.000 abone şimdi bana e, işte günler geçer anca cevap verir hatta vermez bile dedim. Evet. Abi Discord'una gittim Melih'in. E, Melih'e etiketledim dedim ki konuşabilir miyiz falan yazdım. Direkt cevap verdi bana. Dedi ki e, tabi işte DM'den ekle falan dedi. dedi. Ekledim. Konuştuk. E, bir gün sonra yazdım işte bayağı video çekmek istiyordum. Melih e, şey yapıyordu geciktiriyordu sürekli. Ondan sonra... Gel dedi. Bizi onların bir ekibi varmış. Emir Emir vardı galiba. Ee, bir sürü kişi var böyle. Bir de ha Halil abi var. Halil bu. Hı, o video çekiyordu. O, o zamanlar en yükseğimizdi. 9000 aboneydi. Hatta sonra 10.000 abone oldu. Hı. En yüksekimizdi İşte onunla şey oldum. Ee, onun videosuna çıktım ilk başta. Onun bir tane şey var. En zor oyun mu ne? Öyle bir oyunu var. Böyle şey yapıyorsun. Bir tane top. Sürekli e, gravity böyle. Yerler değişiyor falan. Zemin değişiyor. O, tanıtım... o videosuna çıktım ilk. <gülüyor> Devam et abi sen. 8. dakikasında falan geliyorum o videoda. çağrı ekliyor beni. Ondan sonra oradan işte Melih ile tanıştım. Melih'in videolarına çıktım. Melih ile baya yakın olduk falan. Yani şöyle söyleyeyim ben YouTube'da Melih sayesinde arttım. Ee, zaten Melih ben bana... Halil boyu şeyden tanıyordum. Lambert Tycoon videolarını baya çeken bir insandı kendisi. Oradan falan tanıyorum kendisini. Yani deli gibi Lumber Tycoon oynuyordu. Hep adam Lumber evet. Tycoon videosu falan atıyordu. Aynı benim Rogol oynamam gibi. Abi e, Bunu açıklaman yanlış biliyorum ama Bu soruyu birazcık tahmini olarak Yani birazcık yakın rakamsal olarak Söylersen daha iyi olur. Youtube'dan evet. Yani eskiden veya şimdi Yani istediğin zamanı söyleyebilirsin Ne kadar kazandın abi? Abi ben bunu yakın bir rakam değil. Ben bunu Zaten soran herkese doğru cevabını veriyorum. Ama ben eskiden... şey, yasak diye yasak benim... diye Ondan Yo da. yani sıkıntı çıkmıyor onda. Yani tahmini geliri söylemek ee, yasak diye biliyorum da ben ondan dolayı. Ya sıkıntı değil şey. Ben eskiden o izlendiğim Roblox'ta izlendiğim zamanlar hani o işte Ready Player One eventi olsun vesaire o zamanlar hani böyle her videom 10 5000 izleniyor ya. Evet. O, o zamanlarda ben aylık 600 lira kazanıyordum. Evet hatta bunu aylık, bir arabanı demiştin. Evet, 600-500 lira kazanıyordum. Şu anda aylık 200 lira kazanıyordum. Yani gördüğünüz gibi Geçer 40k aboneli bir insan bile aylık bu kadar kazanabiliyor. Hayır artık. yani 40 abonelik değil, e, aboneli alakası yok yani e, bu kadar düşük izlenmeyle bu kadar alabilirsiniz yani. Ama ya, tam olarak 200 değil aslında, Böyle 150 falan da alabiliyorum. Ee, video çok atmadığım için yani şey, <gülüyor> daha doğrusu içerik bulamadan ya da müsait olmadığımdan video çekemiyorum ama bu aralar başladık şu anda. ben be, e, Benim kanalımı Enes'le birlikte bayağı başladık. Öyle şey yapacağız, her gün işte ya da 2-3 günde bir video atacağız şu anda. Tamam abi, Bir de şöyle bir şey var ki Kayra abi artık Roblox'u oynamıyor yani bıraktı. Bunun sebebi ne abi peki yani artık neden Roblox oynamıyorsun? Kitlesini sevmiyorum yani. Kitlesini sevmiyorum derken şimdi yanlış anlamasınlar. İzleyicileri sevmiyorum değil. Ee, yani direkt şey, nasıl söyleyeyim, ben Roblox'ta e, gameplay çekmek isteyen biriyim. Herkes beni tanıyor olması lazım. Ben Roblox'ta böyle e, gameplay çeken biriyim işte ondan sonra komikli videolar çeken biriyim. Benir bedava Robux'tur, bedava itemdur bunlar sarmıyor. Bedava Robux izleyicisi beni sarmıyor. Ayrıca o kitleler yani bedava Robux izleyen kitleler ne bileyim yani hoşuma gitmiyor. Benim istediğim, YouTube'da istediğim küçüklüğümden beri istediğim bir kitle var benim. Ve onu kazanmıştım ben eski Roblox'ta. Daha o ee, işte böyle insanlar Roblox'da, çıkmadan. Roblox'ta şu boktan insanlar gelmeden önce ee, biz çok iyiydik Roblox'ta. Yani kraldık demeyeyim ama çok güzeldi. Kitlesi falan böyle aşırı tatlıydı. Ondan sonra işte işte ee, dalga konusu bile değildi. Şimdi işte bedava Robux'ün ne oldu? Ben normal bir video çekiyorum. Böyle gayet komik e, vesaire olduğunu düşünüyorum. Hatta herkes öyle diyor zaten. Normal bir video çekiyorum. Bir bakıyorum şey e, hani bedava Robux çeken adam benden düşük aboneli. Böyle bir nasıl söyleyeyim? 5000-6000 izleniyor. Baya düşük aboneli. Abonesine göre 3 kat falan daha fazla izleniyor. Ben gameplay çekiyorum. Baya uğraşıyorum montajına vesaire. Ama izlenmiyorum. O, işte o benim şeyimi çekiyor. Hani, sinirleniyorum öyle, öyle olunca. aynı huzurumu da kaçırıyor. Diyorum ki, ben de, hani ulan e, bu kadar emek verip izlen izlenmemektense istediğim oyunu çekeyim, istediğim kemik kitleyle oynayayım, az izleneyim, sıkıntı de değil benim için dedim. Ben de şu an Minecraft'a geçtim. Açıkçası şu an yüklediğim video, mesela atıyorum 20 saatte 500 ya da 600 izlenmiş olsa bile benim umurumda değil artık. Çünkü şey yapmak istiyorum hani ben, eee kendi istediğim kitleyle o şey yapmak istiyorum video çekmek istiyorum ben yani zaten illa her insanın bir patlama noktası vardır benim de patlama noktam var senin de patlama noktam var işte Enes'in bile bir e, patlama noktası var işte Yusuf'un da var falan anladın evet abi herkes, herkes herkesin illa çektiği bin, bin içerikten iki tanesi tutacak yani ben de orayı bekliyorum ya yani sabırla beklersen her şey olur evet. bu arada gençler şöyle bir şey var ki ben Marlus ve e, Enes falan Yeni bir seriye başlayacağız Minecraft'ta. Ben de birazcık Roblox'tan artık sıkıldığım için Rob şey Roblox'tan vazgeçmeye başladım. Ee, Minecraft'ta arkadaşlar Smp serisine başlayacağız yani Marluslarla falan. Ee, onun da yakında videoları gelecek. Onları da izleyebilirsiniz tabii geldiği zaman. Ee, abi o zaman çok sıkmadan e, son bir tane daha soru sormak istiyorum. Minecraft'ta Smp yani Smp dışında yani nasıl videolar çekeceksin? Onu da sorduktan sonra videonun sonuna gelebilirim. Evet, SMP dışında şimdi şunlar var şöyle içeriklerimiz var. Eee mesela nasıl söyleyeyim şimdi. Speedrun videosu mesela. En basitinden örnek veriyorum şu anda. Speedrun videosu. Ondan sonra Şey var. Bad Wars videoları var. Mesela hani. Bad Wars videoları normal böyle hani salak gibi oynamayacağız. Eee işte olup böyle mal mal konular konuşup falan oynamayacağız. Mesela atıyorum blok koymadan oyunu kazanmak yaptık şu anda. Ondan sonra şey yapacağız. Neydi adı? Böyle sadece ant taşıyla oyun kazanmak, sadece tahta kılıçla oyun kazanmak, işte yatağı kapatmadan oyunu kazanmak gibi içerikler. Onun dışında işte Minecraft'ta böyle ne kadar özgün içerik ya da ne kadar tatlı içerik varsa hepsini çekmeyi düşünüyorum şu anda. Tamamdır abi. Umarım zaten başarılı olacağını da hepimiz biliyoruz. Zaten başarılı olacaksın. Ee, tamam o zaman şöyle ben bir kendimi susturayım Videonun sonuna geleyim ee, Geçer duydunuz Kara Kayra abiyle de güzel bir video çektik ee, Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize bakın Kayra abiyle başka videolar da istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Kendinize bakın Hoşçakalın Hepinizi seviyorum bye bye.